Biz sağlık çalışanları olarak görevimizin başındayız. Siz de kendiniz ve bizim için evde kalın. Gün altı hastamızın tedavisi bitti, taburcu ediyoruz. Ee, bu hastalarımızdan birisi e, Medin Bey, Tıp Fakültesi öğrencisi. Kendisinin tedavisi bitti. E, tedavisinden sonra iyileştikten sonra kökü şey plazma e, vericisi de olmak istiyor. Bütün hastalarımıza teşekkür ediyoruz. Evde kalmalarını rica ediyoruz. Diğer insanlara teşekkür ederiz. Hocam, hocam kaç hasta taburcu oldu hocam? Onun açıklaması yapılacak. Bu sebeple, bu sebeple. Çok mu ya? Ee, ne yüksün? Bu sebeple, bu sebeple, bu sebeple, bu sebeple, bu sebeple, bu sebeple, bu sebeple, bu O peşerim. Tamam. Böyle Diye bizim şihimizlerden. Bak hasta abi ya. Hasta var. Lakin, lakin şihimiz her şey. O, o, da, o da. Toplanda evi, hasta var. Metin de hazır. Yatım şey abi şimdi ne yapmışsın? Git burda. Ne Şimdi abi.